İleri düzeyde oran orantı problemlerine hoş geldiniz. Hadi birkaç soruyla başlayalım hemen. Diyelim ki 57 öğrencisi olan bir sınıf var. Ayrıca biliyorum ki sınıftaki kızların erkekleri olan oranı 4 bölü 15. Buraya kadar hiçbir karışıklık yok. Ama ilginç kısmı şimdi geliyor. Soru benden: Kızların erkekleri olan oranının 4 bölü 11 olabilmesi için kaç erkeği sınıftan at? atmam değil, düzeltiyorum. Kaç erkeği sınıftan çıkarmam gerektiğini soruyor. Evet, bu kısmı ilginç. İyi bir başlangıç için önce sınıfta kaç kız ve kaç erkek olduğunu bulmam lazım. Bunu oran orantı problemlerine girişte öğrenmiştik zaten. Kızlarla erkeklerin toplamının 57 olduğunu biliyoruz. Çünkü sınıfta 57 çocuk var. Ayrıca biliyoruz ki k bölü e, yani kızların erkeklere olan oranının iki tarafını da e ile yani erkeklerin sayısı ile çarparsak, kızların sayısının erkeklerin 4 bölü 15 katı olduğunu buluruz. Bunu da diğer denklemden çıkarırsak, 4 bölü 15e artı e eşittir 57 buluruz. Bu da 19 bölü 15e eşittir 57 ile aynı şeydir. Evet biraz alan açalım şurada. Şunlar kenara ayrılsın, ben de buradan yazmaya devam edeyim. e erkeklerin sayısı Eşittir 57 çarpı 15 ve bütün hepsi bölü 19 değil mi? Sadece iki tarafı da 15 bölü 19 ile çarptım. 57 bölü 19 eşittir 3. Yani e eşittir 45. Biliyoruz ki sınıfta toplam 57 öğrenci var ve kızlarla erkeklerin toplamı 57'ye eşit demek. O zaman sınıfımızda 12 kızımız var, doğru mu? 57 eksi 45, evet 12. Yani şu andaki erkek sayısı 45 ve kız sayısı 12. Peki bunu bir kenara yazalım. 12 kız, 45 erkek. Şimdi soru diyor ki, kızların erkeklere oranının 4 bölü 11 olması için kaç erkek öğrenciyi sınıftan çıkarmalıyız? Bu kızların sayısı 12. Bu da erkeklerin sayısı. Sınıftan ayrılması gereken erkek sayısına x diyelim. Eğer x kadar erkek öğrenci Sınıfı terk ederse yeni oran 12 kız bölü 45 erkek eksi x olacak, doğru mu? Evet, eğer kafanız karıştıysa videoyu biraz durdurup bakabilirsiniz. Başlangıçta sınıfımızda 12 kıza 45 erkek vardı. x kadar erkeğin sınıftan çıkacağını söylüyoruz ve yeni oran 12 bölü 45 eksi x olacak. Bu noktadan sonra yeni oranın 4 bölü 11'e eşit olacağını biliyoruz. Bir bilinmeyenle denklem kurup, bunu bu, bu denklemle x'i bulacağız. Evet, umarım kafanız karışmamıştır. Şu anda tek yaptığımız sınıfta kaç kız, kaç erkek olduğunu bulmak. x'in ayrılması gereken erkek sayısı olduğunu söylemiştik. Yeni oranında, kızların sayısına erkeklerin yeni sayısı olduğunu, yani 12 bölü 45 eksi x olduğunu söyledik. Hadi şimdi x'i bulalım kala 12 çarpı 11 eşittir 132. 132 eşittir 4 çarpı 45. Yani 180 eksi 4x. Burada x'i bulursanız, bulmaya çalışırsanız 4x eşittir 48 olur. Yani x de 12 olur. Çözdük. Demek ki 12 erkek öğrenci ayrılınca oran 4 bölü 11 oluyormuş. Pekala, eğer sınıfı 12 erkek terk ederse, kızların erkeklere yeni oranı 12 bölü 33 olacak, değil mi? Çünkü 45 eksi 12 eşittir 33. Eğer pay ve paydayı 3'e bölerseniz 4 bölü 11 olur. Evet, işte soruyu çözdük. Zor gibi görünen bir problem aslında biraz cebir bildiğinizde hiç de zor değil. Hadi başka bir problem çözelim. Diyelim ki, bir sepetimiz var ve sepetteki elmaların muzlara oranı 5 bölü 19 olsun. 23 muz eklediğimiz zaman elmaların muzlara oranı, bir saniye bunları bir, bir kenara yazalım, bir saniye. Şimdi 23 muzumuz daha varmış ve 10 bölü 61'e eşit. Soru diyor ki, sepetteki toplam meyve sayısı kaçtır? Muzları ekledikten sonra meyve miktarı yani. Aslında başta problemi yazdığım zaman size ipucunu verdim. E'nin m'ye oranı. E elmaların, m de muzların sayısı bu arada. Elmaların muzlara oranı 5 bölü 19'muş. 23 muzu eklediğim zaman yeni oran elmaların sayısı bölü b artı 23 olacak. Yani yeni oran 10 bölü 61. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Pekala bir kez daha elimizde 2 denklem ve 2 bilinmeyen var. Bence bu denklemi ilk yapalım çünkü bu biraz daha karışık. Eğer 61e eşittir 10m artı 230'u çapraz çarpımı yapar ve iki tarafı da 61'e bölersek, e'nin 10 bölü 61m artı 230 bölü 61 olacağını biliyoruz, değil mi? Denklemin iki tarafında da m ile çarpabiliriz ve e eşittir 5 bölü 19m'ye eşittir diyebiliriz. Pekala. iki denklemimiz de şimdi a'ya eşit. Demek ki denklemlerimiz birbirine eşit. 5 bölü 19 m eşittir. 10 bölü 61 m artı 230 bölü 61. Ve bu denklemde şimdi m'yi bulacağız. Sonunda m eşittir 38 oluyor. Eğer m 38 ise başlangıçtaki oranı biliyoruz. Neydi? 5 bölü 19. Bu bayağı kolay. E eşittir 5 bölü 19 çarpı 38'den 10 diyeceğiz. Yani başlangıçtaki elma sayımız 10. Muzlarda da 38'di değil mi? Başlangıçta demek ki 48 parça meyve ile başladık ve sonra 23 meyve ekledik. Ve 48 artı 23 eşittir 71 parça meyve. Evet ufak bir tekrar yapalım. Elmaların muzlara oranı 5 bölü 19 dedik e elmaların sayısı, m de muzların sayısıydı hatırlatıyorum. 23 muz eklediğimde, m artı 23 muzum oluyor. Elmaların muzlara yeni oranı ise, 10 bölü 61 oluyor. Bu denklemlerin ikisini de kullandım. 2 denklem ve 2 bilinmeyen. e'yi e buldum, sonra da eşitleyip m'yi buldum. Burada zor bir şey yok. Biliyorum çok kesirli birçok kesirli ifade var ama siz bunun üzerine biraz gidip çalışırsanız sorunu rahatlıkla kendi başınıza da yaparsınız. 23 meyveyi ekleyin ve toplam 71 meyve elde edin. Bu kadar basit. Evet, artık bence daha zor oran ve orantı problemleri çözmeye hazırsınız. Evet, iyi eğlenceler.